Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Bugün ne yapıyoruz? Bugün bizim problem bizim memelerimize memelerimize evet, memelerimize Meme Troll Tamam, tamam evet. Bize troll, troll ediniz Bizim Discord grubumuz var Orada photocaps, memes diye bir adı var ya da diye bir kanal var orada <gülüyor> orada oraya şeylerinizi paylaşabilirsiniz yani bizim akimizde troll editlerinizi paylaşabilirsiniz ve <gülüyor> orada oradaki fotoğraflar ya da videolara tepki veriyoruz yani <gülüyor> memleri. <gülüyor> o yüzden arkadaşlar lütfen videoya girmeden önce <gülüyor> abone ol videoyu paylaş bizden takip edebilirsiniz yorum yazabilirsiniz ve e, videoya girelim Bu ne? Bu ya. Abonamuk ya. bu ne? Ya. Di, di, di, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bir şey yaz, keşke bir şey okay. Rami. Bir dakika, sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <Anladım>. Bu ne? <gülüyor> ne oluyor? Şey. <gülüyor> ne oluyor? Hey. Ya. Eee, rakı Tamam bir dakika. Bir şey verebilir miyiz buna? Yani bir, bir bilmiyorum. Ne? Yani reaction falan. Evet. Olmaz. Evet. <gülüyor> tamam. Funny. <Evet. gülüyor> Ah la la kira kira. Shooky begin. Okay. bu bu 7 vaden. Ha, şey veriyor muyuz? 1. Aha. Bu 4 5. 4 tamam. Bu Bak bu sıfır sıfır <gülüyor> bu sefer 2 an boakımızda değil Luis den sefer. Yani sefer. Sefer. Sefer. bu 4 bu 0 5 falan görebiliyorum ben bu Allah'ım jetim jetim he tamam bir dakika hep oha hep <gülüyor> bir dakika biz completion... böyle mi olduk <gülüyor> <gülüyor> o gün <gülüyor> Oha çok kötü ya. Yorumlar da yapabiliyoruz. Six. Yorumlar da O kız nerede? Ha. Birazdan o kız buraya gelecek. Dealers. Dealers'e Hangi kız? Oha. Maybe just a random girl or something. <gülüyor> Anlamıyorum. Bak lütfen bak. Cheese Sen sana always Vallahi bak bu Baba. Ondan sonra bu. Bir dakika bu şey biri bana zenci dese ilkçik ilkçik ilkçik ilkçik basıyorsun. İlkçik botuna basıyorum. Böyle anlamadım. Ya ya Biri bana zenci dese ilkçik evet ama biz şeyi yanlışlık yani siz ilkçi olarak kullanmıyorsunuz. İlkçilik olarak kullanmıyorsunuz. O yüzden kabul ettik yani before and after. Saadaki sana ki ti de bora da kanka. Saadaki kim <gülüyor> o saadaki abi evet. bu gördük. Aynı <gülüyor> <gülüyor> evet bu <gülüyor> <gülüyor> burası bu. Bir dakika <gülüyor> Buna bir şey vermedik ya. şimdi ev şin. Bir Ne verebiliriz ki? Başka bir şey yok mu ya? Ödül falan kurmamız lazım bence. Lamba uh. aşkı sanıyorum. <gülüyor> lamba lamba ne? <gülüyor> lamba izi ne? Okay, I believe the lamp. Monda kaptım. Hmm. Glu ne? Din ne deyim? Oha. <gülüyor> Kafamda yine nesi olacak anlamadım. <gülüyor> Bu ne? <gülüyor> bir arkadaşın <sen> ne yapıyorsun? <gülüyor> <Doğru, gülüyor> yani, yani çok içtim daha ve göbem süştü. O yüzden gösterdim size yani ha, hamile oldum diye. Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Yok halin ne yani? Lan tamam, bu ne? <gülüyor> arkadaşlar bu sevgilim mi öperken <gülüyor> bunu görüyor. ben de be hey evet. bakabilir mi acaba? <gülüyor> Sevgilimi öp yani sevgilim öpmek istiyorsam bunu görüyor. Ama kafamız nasıl güzel. Bir de bu kafayla yarın için video çekmeye gidiyor. <gülüyor> doğru doğru sabırsızlık evet. Ha. Bu, bu fotoğrafı gördüm. Aa, Instagram'da Instagram'da paylaşmış. Evet Bitcoin. Krallıçek efsane. Kafanız Bu bu akımızda değil. Akımızda değil. Ha bunu de de, bu de, bu de. Baba, Adamsin. Adamsin. <gülüyor> on, şey, on, on, on, on On on on. Adamsin adam. says. Şu bu video bu janli hatırlıyormusunuz? Orada bir, bir, bir çizmek çizdik. Yeteneğimiz yaptık. <gülüyor> ve ben şu an <gülüyor> böyle çizdim. <gülüyor> ama arkadaşlar benziyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Oha! Bu bu ne? <gülüyor> oh, canlı Instagram. <gülüyor> Allah Allah lol. Ne bu. Video. Tamam, şarkı <gülüyor> değil Bu zaman şey yapıyor <gülüyor> Kuin silere gidiyor Kuin Kuin Kuin Kuin Kuin Korona bitti falan derken Yani hükümet korona bitti derken Böyle dışarı çıkıyorum Kuin Kuin Kuin Mis mis mis mis mis Oh Yine nasıl? Bir dakika bir daha. Geçek ne? Korende bir şey çikti. gerçekten Merak ediyorum ya. Korende Çok iyi ya. Yürü. Ne zaman? Bu benim live video. Evet. Sıralayın. Toparlayın. Geçek ne? Bulukay dedi yorum ya. ya. Allah Allah. Yeah download allow. Once download Well, Ben pilash Play. Whoopah. That's five. minutes. Oh my god. Ah. Ne? Ne? Ne? <gülüyor> Bak Ben burada şey ben böyle biz pa, patliyor patliyorduk yani. <gülüyor> Ben şey düşünüyorum bunlara ne oluyor ya? Yani ben de rak yani ne oluyor? <gülüyor> Ah, pull it This idiot. This idiot did the same thing yesterday. I you okay, oh, wow. bought us the Vallahi öbke benim. Bu izlele borus. bitmedi ya. Gaide, Gaide. Gaide. Böyle Oh! Quincy! Quincy! Ah! Ay be I think he made a stupid joke. That's why I said no, that. No. Okay. okay. Okay, it's bu. Kim binaka. De... Nostan, iyi. Arkadaşlar yani bazıları çok iyi bir şeyler paylaştılar. Yani çok komik bir şeyler paylaştılar. Ama bazıları yani yani yani ne alaka? Ya, <gülme> Hiçmiyor yani. Yani ne alaka? da vlogs. Ya, başka, JT bir vlog. bir şey. başka bir şey. O <gülüyor> yüzden <gülüyor> <gülüyor> ama çok iyiydi, çok iyi, çok, çok iyi, um, kind kind, edit. kind gerçekten. <gülüyor> beni çok <mutlu> güldürdü. Evet arkadaşlar, lütfen abone ol, ve paylaş, bizimle İnstagram'da takip edebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. <gülüyor> Bu um, Discord kanala şey um, daha çok memler <gülüyor> ya da fotolage falan Mm -hmm. paylaşabilirsiniz ama bizim hakkımızda lütfen arkadaşlar evet. arkadaşlar görüşürüz. Peace. Mm -hmm.